Ben çekeceğim. Ben seni çekeceğim, seni çekeceğim. Ben çekeceğim. Oldu, evet tam karşımda oturuyorlar. Gala çekellerler. Shout out loud. Sakin olay koçma Tans pınarları geldi Beşler, <gülüyor> beşler Beşler Beşler gibi, beş beş gibi geldi Süpersin, Adem. süpersin. Adem, sen ne sen ne oynuyor? Nasıl için oynuyorum Valla. Yaralı oynayacaksın. Allah razı olsun. Kim? Sen demin ya. ne dedin? Vesselgil gelsene sen Ulan sen bitanesin. Baba. Gerçi ama ne diyorlar biliyor musun? Yorumlarda. Halim başını güzel çekiyor. Oh, right. boy. lan oturuyor Son biri orada de. La kapa vursan kapa. Kola karşıdan yönetiyor, bak seni. De güzel hala. O çok andı ona oynasana be. Ne Come <laughs> on! Sen Allah'ına kurban, sen Allah'ın kurbanı olur. Adam, adam, Adem, yahu, bir şey eksik kaldı zaman olmaz. <gülüyor> eksik kaldı ya, ya. adam gerçek şey ya. Ha, ya resmi öğrettiler abi teşekkür ederiz. Ay, Ay. Senem, ben, lan, ulan, terledin lan, ceket yok mu? Oğlum, neydin? Bahar adam ta 50 yaşında bekletti. Şakir Fizar diye. Kesim es kesim hem <gülüyor> <gülüyor> yok, Allah razı olsun Allah razı olsun vallahi Yemenliler ta dünyasını dünyaya gelmiyorlar vallahi Allah e, Allah daha Allah Allah yaparlar Oturacaksın mı acaba? Evet. Oturacaksın. Üçüncü yere oturacağın ayağı. Aa, ne dedin onu dördüncü ayağına <gülüyor> oturacak. Şey yapma <gülüyor> ya, Ne Be abi? Ya, ya, süper de oldu vallahi. Hadi. Kim var ya? Kene. Yaşar ne demedim Becerdim mi? Lan becerim. Evet. <gülüyor> Damatın kınasını yapacaklar. damat bey annesini babasını enişterlerini akrabalarını risklerini teyzelerini amcasını yerken alalım bu çağırıyor özel <Gülüyor> <Mesela> istek var dayısı <Gülüyor> dayısı buradayım buradan buraya gitmiyor burada. burada dayı kaçma dayı burada dayısı karamaciye dayı, dayı. dayı karart karartıyor dayı. Dayı, dayı. Dayı, dayı. Dayı, dayı. Dayı, Mahsettik, şöyle güzel. Masaj yapalım. Masaj annesi. Neşe, Arif. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj yapalım. Masaj ne alıyorsunuz lan? Meskeli, <gülüyor> Ağlamayın lan. La. <gülüyor> <gülüyor> Var girala. Ya. <gülüyor> lan vurmayın yeter lan vurmayın lan. Dayısı burada. Dayısı Annesi. burada. Dayısı burada. Ya efendim burada da öbeler gelmedi. Sadece sadece dayı burada. Bu teyze nerede? Amcası. Amcası nerede ya? Pis kızlar ne baksana. Pala pala. Top girata kameraya. Amcası! Amcası! Amcası nerede ya? <gülüyor> amcası değil amcası. Yeniştesi nerede? Yeniştesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ha dayı südan gelmedi bir şey. Ben o dayı yok, kardeşi yok, yok. nerede Yok yok çağırın gelmedi. Dur be Dur. Alalar git tamam. Ayarınıza salıklar razı olsun. Burma ya, Burma ya, Burma ya. ya, Burma ya. Burma ya, Burma lan Burma ya, Burma ya. Burma şey <gülüyor> ya, Burma ya. Burma ya, Burma ya. Burma ya, Burma <gülüyor> ya. Burma ya, Burma Gün de gelsin demi de. sen oğlum? Fare çekelleri atı. bey çekelleri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 satmış derler bana deme bular ben karışmam işte geldi ha da sen bana anaha bana bana bana lan lan bu sadece tamamdır hala lan darzedim niye mara lan lan lan lan hala hala hadi ya ya Masallamat sallallahu alaihi wa Muhammad Tamam kereğa gNetK segueğe uma göre NOESİ Nu høye g respuesta Ve lanS única scrub soci76 Burda Edyu dekler boyuyor. Koca netle Ula sar oldu lan sar oldu lan. Ne Silah elinden düşüyor. Ula silah tutamıyor lan. Silah elinden düşüyor. Elinde düşüyor. <gülüyor> Göremez bu. Vallahi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben seni görelim ya. Hadi ne halo <gülüyor> vallahi. vallahi. Arkadaşlar şu silah işini bir durduralım biz annem ya. Bak hemi jandarmaya geliyor şu. 2. tesiste biz, bizler de bizlerde ya abi jandarmalar. Allah'ım. Siz geldiniz de biz, <gülüyor> Devam et. <gülüyor> <Sessizlik> Devrulu <Şuradan dön, şuradan. Sessizlik> <Hı hı. Sessizlik> Futura Ay yanına geldim kapına ya. sen beni, kapı, önerim, geldim sana geldim Katılır mı yahu? Bak bak ileri git, ileri, ileri, ileri! Bırakma, bırakma! Aşam, aşam kardeşim! çok arkadaşlar şimdi hadi hayır böyle böyle bir saçmalık ha vermesin ne ne kadar çok madde Vallahi.